Aaa ben Aa. seni attım mı? <gülüyor> ben seni attım dur. Ya attın lan bunu. Oğlum kapatınca öyle açtım. Yani, tamam, Hayır geldim açmadık. Geldim. açmadık. Açmadık gel bir şey geldim. açacağız. Bence bence şimdilik bir tane bir covered açalım. Bir şansımızı ya, sıfırlayalım. Aynen. Şu an bir öyle yapmak lazım bence. Bir bekle gel. Bana bir saniye basalım. Kanka bir, bir tane ke... ke tamam. Hayır bak onlardan tamam. açmayacaksın kanka açabileceklerim Değil belli ya, zaten. Onları parma zevk o bedavaları açtık biz çoktan. O yani. 28'likler adı gitme. Bruder <gülüyor> <Kesin gülüyor> bir günlük. Miymiş? Yunus öyle ne? her şeye tıklama kanka. Kanka bunlar dedin. Bunları açmıyız. Bana, bir AK, bana bir AK kasası ayarlı. Bak VIP. Bu muydu? Uff bir dur. Bir dur. Bir dur bir dur. 80 dur, dolar dur lan. Hayır açma açma açma açma. Hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır, hayır. Abi sen dolarla oynuyorsun şu an. Oynadığın bir rakamlara bak kanka mal mısın? Bir tane dudukları açamazsın. Bir tane kavurta aç. ay onunla değil oğlum, onunla değilim Bir tane aç. Tamam hadi aç. Hadi ama ben birli çok az bir miktar bu. Ben ikili. İkili. Bak katlayacağım, katlayacağım. Sen bana güven. Of. Ya birli açsana kanka hadi ya. Hayır kum hayır ya. Aa. Ya. Ben 2'li. Hadi oğlum. 2'li. 22 dolar verdik. 22 dolar. Dragonlar Dragonlar. geldi. Ee, ya, Glock ay, geldi. Dragonlar geldi. Bağok bak kanka geldi. dragonlar. Bak kanka dragonlar. Bak. Olur. Bak. bak, Durur. bak Durur. Oğlum 22. Şu an şansı şu an düşürdük. Sat oğlum. O zaman. Neden? Satayım mı? La, sat. La satsın. Hiç şans kap. F5'teyimdir. Satalım mı? Dur, sat. Sat. Dur. Sattım. Okay. Sıra bende ben açacağım şimdi o kadar. değil lan dur desert strike bu ney bunu biz nereden çıkardık oğlum? Bilmem sattı dur dur O bu niye satamıyorum ben? O usb vortex kalsın Bu bende var ama işte bunu tamam. Oğlum bu dur mevcut mevcut He bazen bunlar var sadece Bunları Abi. sattık zaten çocuklardan Tekrardan geldik Ben açacağım şimdi bir tane daha Tamam gel <gülüyor> Ya hayır öyle olmaz Dur Yunus gerçi kaç para var? 300 200 desek 135. Aa, öyle, öyle. Tamam. Yunus bir tane daha. Ya sen açamıyorsun kankesi. <gülüyor> Dur bir tane açayım mı ben? Benim şansım Şundan... açacağım hele. 5 tane açtım. Anan. 22 dolar aynı para. 4 evet, tane açtım. Bir tane, bir tane aç. Bir tane aç. Bir tane aç. Bir tane açtım. Şey bir tane ki? aç. Bir şansı bak. Oğlum çıktı, çıktı Çıkmadı, bir şey çıkmadı. 033 33 0 Çıktı abi çıkmadı ya. Revolu çıktı. Kaç mı? 1 dolar Tam 1. Yine kardasın bak. Azı kardayım oğlum, 4 verdik. Tamam, hayır oğlum, ben 0 demiştim. Bana göre kardasın şu. Bir tane daha aç oğlum bunların, Allah'ın niye çıkar Atıyosun. Aç bir tane daha aç. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ya. Yok, yok, çıkmadı. Şunu verse... Oğlum, şu Şet setber. var ya. Yok, 2 tane kanka. Set. Kanka dur büyük kanka, oynayacağız bekle. 40. <gülüyor> 4024'lük kasa var ya orada. Ona bir girsene. Ona bir gir. Yok yok bundan kesin batıyorsun kanki. Ben bu tek kaç tane. Yok dedim, yok bir gidiyorsun. Biz sana atalım. Ya oğlum sen mal mısın amına koyayım? Sen mi? Ya oğlum şu bıçağı Allah Allah at açın bir hadi ya. Yun sen ne sabırsızdasın lan. Kanka, kanka dur sabır işi bu. Arada ne kadar kar edene kadar bundan aç. Bence yapma bunu, i̇şte, açma. Işte. bunu açma. Bundan açılmaz gibi duruyor. Ya bunu bıçak kırıs saçacağım ben. Gelmezse zaten satacağız. O ismini tamam, bir bana... tane daha açalım. Hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi açıyorum. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Bir dakika soğuk su içeyim. Bir dakika soğuk su içeceğim Ben hmm. <gülüyor> Tıkladım tıkladım. Aa şaka. Aa, şaka. Şaka. <gülüyor> Lan şaka. Anladım, şey. Yunus şaka yaptım adamları oh. bir bak kanka ya. Oh. Tamam soğuk suyumu içtim. 3 deyince 1 Bas bas bas bekleme 3'e kadar bekleme Bas Bas Bas Bas Bas Bas Lütfen güzel bir şey gel Marble fate oğlum Hayır ya bu değil hayır ya hayır S oğlum en kötüsü geldi Ananı satayım Deniz bismillah demeden açtın <gülüyor> için böyle Sat sat sat sat Sat sat sat sat hemen sat Bir daha bir daha bir daha 200 lira Açarsan 70 dolar bakalım. Hadi, hadi oğlum. Bak. Geldi, hadi Hadi geldi. güzel bir şey vereceksin. Güzel bir şey vereceksin. Hadi oğlum geldim. Hadi geldi. Hadi geldim. <gülüyor> hadi geldim. <gülüyor> hadi geldim. <gülüyor> Ver. Ver. Ver. verme. Hayır ne bacana? Hayır ya. Nacaba. bu ne? 74 mü? Anı nısı Oğlum nasıl battık lan? şeyler. Ben hayatımda böyle batış görmedim. kardeşim. Olur öyle şeyler ya arada. <gülüyor> La 50 doları verdi. Hayır ya. Lan ne oluyor? Kardeşim, eee e, bir anda 4000 lira zarar geçtin. Tam duruyorsun, durursunuz ama. İçmeyece misin? Hayır, olmadı. O ya. Tüh. Tamam şimdi kalanlarla kabartaç <gülüyor> <touch>, ne yapalım? Ay vallahi sanırım 10 tane kabarta vereceğim. Elken hakkımı içtim. 10 tane mi? Ne yaptın? Baksın geçen bir yudum aldım, tadı biraz hoşuma gitmedi. Azıcık kaçtı? Işte. Kaçtı için. Aa Cemik kalır geldi, oh. Asimov geldi. Eyvah başlıyor. Evet 800 lira daha az değil. Baba Allah'ın izniyle. Sözleşme. Sağ ol, Baba teşekkür ederim. Olun güzel geldim. güzel gelmiştir. Şu güzel. Tamam ekle, buraya ne ekle? Asma bekledi. Attık ya. Yani. Attık. Sözleşme. Yani. Eee kullanacaksın o zaman acaba bıçağını. 14. Bu ne oğlum? Oğlum sen ne kadar şanssız bir insansın. Bu ne <gülüyor> bu ne ekle? Onla acaba bıçağını yani sattın yok. mı? Sattım oğlum. E, satacaksın tabii. Gerek, Gerek yok. Tamam bunları aldık ya. Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç liran kaldı şu an? 41, 41 dolar. 41 mi? Evet. Ha, şunun. Gir o AK kasasına gir, gir anma koy mu AK kasasına? Aç dörtlü. Dört Ay, dörtlü dörtlü, dörtlü üçlü. Etmeye, üçlü. Aç, aç, üçlü, dörtlü etme, üçlü. Al koy, geldi. Parayı katladı şu an. Bir tane gelse yeter ya. Geldi geldi bir oradan bir geldi. Gelse yetiyor harbi. Kırdın parayı ya. Nightwish geldi, Smog geldi. Kurtardık ucundan sanki de. 32 dolar fazla geldi. Sat. Tam bir dolar kerv, bir dolar kerv, bir daha aç, aç, aç bir daha aç. Oğlum teknik dersi de. sen niye 3'lü 3'lü açıver? Aç kardeşim aç sen konuşma ya O, o bilmiyor Oradan bir girafet mı geçti? tova <gülüyor> Abi yine la <gülüyor> <Anadolu>. <gülüyor> Dur hiç şey gelmedi Allah, Allah, Allah Kardeşim Abi Ben böyle görmedim ya iki tane de açıyorum <gülüyor> <gülüyor> Kara nedir? Nasıl çöp edilir? Üzdü. Ayşe Lan bir tane adam gibi bir şey ver ya. Geçmiyor ya... bir oğlum geçmiyor. Geçmedi bir de. Açacak yok. Ya Pura sen şu kredi kartını öğret birader ya. Kardeşim... <gülüyor> Lütfen öğret ya. Kasa ben Lütfen... seni bekledim. <gülüyor> yok kardeşim açmıyorum ben kasa. O parayı iade edebiliyom ya. Nasıl ya onu bilmiyorum. Onu dene belki edersin. aç atma zaten. Kaç evet. doların var? Şu 0.24. Yok 1.13'le girsene 1.13'le. Ben katlatacağım o parayı sana. Veya çık buradan. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 4 gir. 4 TL'ye gir. 4 TL'lik. 4 dolarla. Bak TL diyorum sinirim bozuldu. Aç ki. 2'li 2'li aç. Gel abi. Adlandırdı. Geldi geldi. 300 dolar. Garanti. Aç ki Oğlum çok kötü geldi. Olur. 5 dolar. Kanka sen yemin ediyorum hayatımda tanıdığım en şanssız adamsın. Eyvallah. Şunu da açayım da berbisin. Dibine sayıralım. 5000 lirayı bir dakikada çöp etti kamına koyayım. Bu nasıl bir şey 6800 6800'dü bu arada. Aa bu güzeldi. 11. İyi bak. Tamam güzel katladın <gülüyor> evet, evet, katladın. Bir daha aç. Çok iyi çok iyi devam. Kereşe kereşe. Kereşe kereşe gel. Patlat bir tane. Ya ne diyorsun TL. ya? Geldi geldi buradan geldi. Hissettim ben, hiç hissetmedim aslında ya, yok gelmedi kanka, 13 dolar. Asimov okey. Asimov da gelmedi. Asimov, Asimov da gelmedi, 4.90 tamam çıkarıyoruz. Yok çıkmıyor bitti. 4.90 <gülüyor> <TL>. geldi nasıl <gülüyor> oldu? Ya bura bura sen bana kardeşini öğret birader ben yonuşsa <gülüyor> ya delirdim. Baya güzel kazanmıştın niye onu şey yaptın ki, çöp ettin ki şimdi ona anlamadım ben. Neyi? O, o bıçağı, bıçağı mı? 6.000 lirayı yıkıyor ne sen Allah Allah Asır Ney? Kardeşim Yani kasa açmak ha. yerine Daha iyi şeyler yapılabilirdi yahu Daha vardı zaten para sıkıntı yok Hiçbirbirine çok bir şey değil Sen bana öğret ya şu kartı Bize Fatih de öğret de bir Halledelim ya Öhöööööhm açmayacaksın açmayacağım değil mi? o parayla Hayır lan oğlum ne hayır lan ne kasa açacağım Bir daha kasa açar mıyım ben ha, aferin D böyle bi dersmen hayatında başka biri nerde alabilirim? Tamam 641'likten bir tane daha kazsanız. <gülüyor> Geldim benim. Yok ki yok ki. yok Para yok. Geldim benim. Selamünaleyküm. Açtım. Ne oldu ha, battık mı? Çıktı, baçı. Yok kardeşim çıktık görmüyor musun? 341'den. <gülüyor> Anam sikim. Lan o... Tamam güzel, yani. güzel güzel. Güzel. Deniz bıçağı Sen sattı mı acaba bıçağını? Oğlum sattım sattım. Oğlum, çok, o çıktım? çok kötü bir geldi şey biz orada battık yani. zaten. Orada battık bundan batmadık biz. Orada, orada <gülüyor> çok şey geldi. Orada arada... ezalet geldi bu arada bayağı kötü geldi. Aha çıktık. Abi, Aha çıktık <gülüyor> çıktık. Sat. Açık hitabı. Oyna oyna. Açık hitabı. E. sonra. 8'e. Yok yok yani. Bıçak gelecek şimdi. İhtimal yok. Burada bıçak yok değil mi? Neyse. Yok. yok. En iyisi hangisi? En iyisi çıkacak o zaman. Çıktı çıktı. Nightmare. Güzel. Bu tamam, da parası var. Belki 8 dolar. Tamam güzel. Abi tamam, yükseliyoruz mu yani? Yavaş Batıyorsun yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kardeşim tamam, yükseliyoruz. Tamam. Görmüyor musun? 341'den 8 oldu işte. Aa <gülüyor> yine. Ha, yine yok güzel. Bu da güzel. Yok lan güzel sanki. Yok. Parası. He 19 şu. Oo. Aha. Güzel, güzel. çıkıyoruz lan <gülüyor> devam oğlum devam şaka mısın parayı bitireceğiz orada Allah Allah dört bir de güzel bir kostüm aldık bu kasa aldık. kazandırıyor bu kasa kazandırıyor güzel bir bile. şey Just... bir dolar tamam bitti ya yani. Anasını. ya bundan sonra yok biraz da... Sıfır on dörtten beşli açsana. Güzel şeyler ya. Güzel şeyler. beşli açsana Tamam bu kadar. <gülüyor> ya bura. Ben seni... <gülüyor> Kardeşine muhtaç kaldı bana. Yapacak bir şey yok. Kapatıyorum. Şu iki doksan birde. Bir daha zaten bu siteye uğramam mutlu öyle. Kanka. Hayır, Hayır oğlum. Neden çıkalım göster? Para, o, o parayı bitireceğiz. <gülüyor> Lan ne oğlum, parası? Bitti zaten. Hayır oğlum. Elli tane şey kasa açacağım daha sen. Aç. On dört. Oğlum o sıfır yirmi dört gir. Abi bir eli kaçarım daha iyi. İki. Beşler çöz oğlum. Tamam ikiye katladık dur. <gülüyor> güzel güzel burası katlatır bizi. Ya hayır ya ne gev gelecek bu sıfır iki bilmem ne ya. <gülüyor> katladık devam. <gülüyor> güzel güzel hayır. bas bir daha, bir daha bir daha bir daha bas. Paran varsa kaybetmezsin abi bu hayatta. Devam. Devam devam. Güzel geldi güzel bir şey var. Çok iyi ah. çok ideal devam. Tamam yükselemi. <gülüyor> 43... Bir dolar kaldı. 43 sert geri düştük. Devam. Olur öyle sıkıntı yok arada bir düşüşler olur. Küçük küçük. Yok bu bayağı kötü. <gülüyor> evet. Olmuyor. Kardeşim okay. 24 sertliğe düş. 24 sertliğe geç. 24 sertliğe geç. <gülüyor> O günlük bu günlük bu kadar. Bu oyunlar benlik değilmiş demekler. Allah.